Bugün 27 Haziran 2022 Pazartesi ay günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde etkinleşecek ay ile Merkür arasındaki kavuşum zihinsel enerjimizi de hızlı yükseltebilir. Çevremizle fikir alışverişleri yapabilir, yeni bağlantılar kurabiliriz. Yeniliklere hızlı uyum sağlayabilir, spontane kararlar alabiliriz. Birden fazla konuyla ilgilenmemiz, merakla okuyup araştırmamız mümkün. Eğitim için sabah saatleri verimli olabilir. Koç burcundaki Mars Kova burcundaki Satürn arasındaki destekleyici açıda günlük işlerdeki disiplin ve motivasyonumuzu yükseltebilir, hedeflerimize yönelik adımlar atabilir, uzun vadeli kararlar verebiliriz. Enerjimizi daha kontrollü kullanabilir, gerektiği durumlarda organize olabiliriz. Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay, Satürn ve Mars'ta olumlu görünüm yapacak. Görev ve sorumluluklarımıza odaklanabilir, kararlı ve güçlü davranabiliriz. Otorite figürlerinden destek alma fırsatları olabilir. Ortak amaç ve idealleri paylaştığımız kişilerde keyifli organizasyonlar yapabiliriz. Bilim, teknoloji ve astronomi ile ilgili de kavramlar gündeme gelebilir, ilginç bilgiler duyabiliriz.